Ahtapot ODI ahtapot, sabit bir hızla evine yüzüyormuş, akşam olmuş, evine dönüyormuş. Her 1 bölü 7 saniyede ne kadar yüzdüğünde grafiğe aktarıyormuş. Tabii her ahtapot grafik çizemez ama ODI sıradan bir ahtapot değil. Bu arada eğer bilmiyorsanız ahtapotlar yeryüzündeki dünyadaki en zeki yaratıklar arasındadır. Tahminen yunuslar, goriller ve... Ve hatta tüm maymunlardan sonra en zeki hayvanlar arasında ahtapotlar geliyor diyebiliriz. Oldukça zekidirler. YouTube'dan açın seyredin. En azından suda yaşayan en zeki canlılardan olduklarını kesinlikle biliyoruz. Neyse sorumuza geri dönelim. Odi'nin hızını metre bölü saniye cinsinden bulunuz. Peki. Hızı bulmak için metre bölü saniye cinsinden hızı bulmak için metre olarak ölçülen uzaklığı, saniye olarak ölçülen zamana bölmemiz gerekir. Evet, saniye olarak, zaman. Peki, bakalım bunu bulabilecek miyiz? Önce, Odi'nin ne kadar yol kat ettiğini kolaylıkla anlayabilmek için, bu eksenler üzerinde verilen değerlerden birini seçelim. Mesela bu, bu noktada, uzaklık 4 bölü 7 metre. Payda metre olarak ölçülen uzaklık var, evet, buraya 4 bölü 7 yazıyorum. Bu rengi çok sevmedim ama neyse, böyle kalsın. Odin'in bu uzaklığı kat etmesi 5 bölü 7 saniye sürmüş. 4 bölü 7 metreyi, hemen birimleri de ekleyelim. 4 bölü 7 metreyi 5 bölü 7 saniyede gitmiş. Gördüğünüz gibi 4 bölü 7'yi 5 bölü 7'ye bölmemiz yeterli olacak. Birimlere baktığımızda da sonucun metre bölü saniye olacağını söyleyebiliriz. Bir daha yazıyorum. 4 bölü 7 bölü, 5 bölü 7 metre bölü saniye. 4 bölü 7'yi 5 bölü 7'ye bölmek, 4 bölü 7'yi 7 bölü 5 ile çamakkla aynı şeydir. Yazıyorum. 4 bölü 7 çarpı 7 bölü 5. Bir ifadeyi bir kesire bölecekseniz, o ifadeyi keserin tersiyle çarpabilirsiniz. Bu 7 ve bu 7 birbirini götürür ve geriye, 4 bölü 5 kalır. Aynı sonuca burada payı ve paydayı 7 ile çarparak da ulaşabilirdik. Bakın bunlar birbirini götürür ve 4 bölü 5 kalırdı. Neyse sonuç olarak Odin'in hızını 4 bölü 5 metre bölü saniye ya da saniyede 4 bölü 5 metre olarak bulduk. Odin'in yolu açık olsun.